Life and death Yorum kolay hakkımızda istediğini yazarsın Adamlığını hesaplasak o negatif çıkarsın Bancı güzel koyduğumda içine doğru sıçarsın Ve evlat olmaz ancak inder yumurtadan çıkarsın Mikrofon ellerimde bence mutlu birader Ağzını öyle bir şey ki lan üstü görse helader Son duvane et moruk bekle hemen bir amen Aklına aldığım kanka emirlerime amade Bence karakterine şarkı ismi çok hoş oldu Genetik bir sorun abin gibi totoş oldum Boşa doldum, müzik karakterin boş oldu Kimlik rengi mavi değil sakallarım photoshop mu? Benle battlezor, nedir primer tim stop Senin uzmanlık alanındır bence otostop Bizim sokağa giriş vardır, emin olma çıkış yok Amnice an de yani rap hayatım finish top. Rüyalarda gördüğünüz sokağımda dark life Fight club, ok beni bayma Bize müzik kıyafetler lan size pembe tanga Hip Hop'u yasayanlar gördüğünüz rock'ımda tag life Fight Club, Okcay beni payma Bize müzik kıyafettir lan Size pembe tanga, yaydan Y papaya anlar narana senden öğrenecek yaşımı çoktan geçtim zirvede kerimcam durmaz var bizi toplar geçti seversin ondan seçtim savaş yok onlarla yaz kızım maktulün gök deliğini matkap deşti ezire bir cümle yok etini kemirilik ne yol bir kadın tripindesiniz kafanız oldu düşne yol dizin bir de timbey oldu tek gay ayol duygusalım laf edenler ağza açık dinleyen çünkü gerçekleri hiçbirimiz bilmiyor. Bedel yazamıyorum değil, fakat içime sinmiyor. Gayri meşru kızımsın. Pişmanım butamıyorum. Anlat bize siltüklerik müşteri de utanıyor mu? Bence açık konuşuyorum fazlasıyla yani. Sen de yüzümü göre diyeceksin Adı bir zebani. Seni ciddi aldım. Prim verdim yani. Adını Pelin su koydum. Bu da buarlaşmış halin. Rüyalarda gördüğünüz sokağımda tart life.